Merhabalar ben Nurgül Nur mutfağı kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizler için hazırladığım tarifi ıspanak soslu nefis bir makarna. Eğer ıspanağı sevmiyorsanız bu şekilde deneyin gerçekten çok seveceksiniz. Gerekli olan malzemelerimizi açıklama kısmında da ekleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 400 gram kadar kıymayı tavaya aldım ve kavurmaya başlıyorum. Ort ateşte karıştırarak bu esnada bir tane soğanı daha yemeklik ince ince doğruyorum. Hemen doğramış olduğum soğanları kıymaya ilave ediyorum ve kıyma ile birlikte kavuruyorum. Bir diş sarımsağı da ince doğrayıp ekliyorum içerisine ve devamı kavuruyorum. Tamamıyla kıymamız suyunu çektikten sonra ortasını bu şekilde açıyorum. 2 tane yumurta kırıyorum. Yumurtayı başka bir tasın içerisinde çırpıp ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Ortasını açtıktan sonra yumurtayı kırıyorum ve bu şekilde kaşıkla karıştırıyorum. Eğer yumurta sevmeseniz kullanmayabilirsiniz ama yumurta çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Yumurtayı da kıymaya güzelce yedirelim. Şimdi salçalarını ilave edeceğiz. Yaklaşık yarım yemek kaşık biber salçası, bir yemek kaşığını yakın, domates salçası, biraz zeytinyağı, bunlar da güzelce kavuralım. Bu ıspanaklarımızı yıkayalım ve irice doğrayalım. Eğer bir, bir ıspanak varsa hiç doğramanızda gerek kalmayacaktır. Eğer çok iri yapraklıysa bu şekilde iri iri doğrayalım. Yaklaşık 400 gram kadar ıspanak kullandım. Kavrulmuş olan kıymalı harca ıspanakları ekliyorum. Kısa bir süre sonra solacaktır ve inecektir. Gördüğünüz gibi kapağını kapattım ve kısa bir süre o şekilde kavurmaya aldım. Gördüğünüz gibi artık ıspanaklar öldüler. Tamamıyla o sektini kaybetti. Şimdi sosumuzu lezzetlendireceğiz. biraz şeker, karabiber, kırmızı toz biber ile sosumuzu lezzetlendirelim. sosumuzu baharatlarla lezzetlendiriyorum ve şimdi haşlamış olduğum makarnanın suyunu da ilave ediyorum. Hiçbir şey ziyan olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 bardak kadar su ilave ediyoruz makarna suyu az gelirse tekrardan bir bardak kadar sıcak su ilave edebilirsiniz evet bir kutu konserve domates kullanacağım eğer sizler konserve domates yerine taze domates kullanmak isterseniz mevsimsel olarak yaptığınızda taze domates de kullanabilirsiniz evet bir kutu konserve domatesi de ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve sosumu pişirmeye bırakıyorum yaklaşık 5-8 dakika arasında. Sosumu güzelce kaynatıyorum. Kaynayınca özdeşecektir. Sosumuz evet. Makarnayı tabağa aldım bir taraftan da arkadaşlar sarımsaklı yoğurt hazırlayabilirsiniz çünkü sarımsaklı yoğurt çok lezzetli oluyor ben biraz sulu istiyorum sosumu çünkü makarnayla yiyeceğimiz için sulu olmasını tercih ettim eğer sizler daha susuz istiyorsanız su miktarını az koyabilirsiniz azaltabilirsiniz Evet bolca ıspanak sosundan şimdi makarnamın üzerine koyuyorum arkadaşlar bir alternatif daha vermek istiyorum. Aynı bu tarifi bu yöntemle pişirerek kabak da yapabilirsiniz. Benim sık sık yaptığım soslardan biri. Kabak ve ıspanak soslu bu şekilde çok lezzetli oluyor. Makarnalarda sürekli kullandığım sos tarifleri arasındadır. Hem bu şekilde makarna seven kızıma da sebzeleri yedirmiş oluyorum. Severek yiyor bu şekilde. Evet. Üzerine... Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Sade yoğurt da kullanabilirsiniz. Bizler afiyetli bu şekilde makarnamızı sosla tükettik. Evet bir yayınımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun diliyorum. E, deneyenlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olanlara da fikir vermiş olursunuz. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.